Rüyada ceviz görmek, cevizin rüyada nasıl görüldüğüne bağlı olarak görünlanır. Ceviz ağacı görmek, art niyetleri olan, iyi kalpli olmayan bir adam anlamına gelir. Rüyada cevizin kırılma sesini duymak, kötülüğe ve zorbalığa işaret eder. Rüyada ceviz yemek, büyük bir şanssızlıktan kurtulmak anlamındadır. Rüya sahibi için yaşadığı uğursuzluklardan kurtulmak olarak kabul edilir. Tatsız ve kötü günlerin biteceği, rüyayı gören kişinin çok zorlu günleri atlatacağı, keyfinin ve ağız tadının tekrar yerine geleceği, bazı olayların başlayacağı, mutsuz bir dönemden mutlu bir döneme geçeceği, kişisel sorunları düzelteceği ve işiyle beraber normal hayatında aklı selim kararlar alıp hayatını iyi yöne doğru yönlendireceği işaret edilir. Rüyada ceviz toplamak güzeldir. Zenginliğe ve mala işaret eder. Eğer cevizler kabuksuzsa o zaman rüya sahibi kendisine bir ömür yetecek kadar mal sahibi olacak demektir. Rüyada ağaçtan ceviz koparmak kısmet olarak kabul edilir. Rüyayı gören kişinin elinin bollaşmasına, rızkının artmasına, bu sayede sıkıntıların hafiflemesine işaret eder. Rüyada ceviz içi görmek, sevmek ve sevilmek anlamına gelir. Sevilen bir kişinin öne ayak ilgili girilen işte doğru bir kararın verilmesi sayesinde sorunların kısa zamanda çözüleceğine, Hayırlı bir kişiyle dünya ve girileceğine, aile bireylerinden kaynaklanan sıkıntıların kısa zaman içinde çözümleneceğine, çözüme kavuşacağına, işle ilgili olarak yeni bir sayfa açılacağına, arababa duasının alınması sayesinde engellerin aşılacağına ve zenginliğe sahip olunacağına işaret eder. Rüyada ceviz içi yemek, kapanan bir dükkanın tekrar açılacağına, rahatsızlık yaratan bir durumun düzeltileceğine, aşık olunan bir kişiden karşılık bulunacağına, yeni bir hayata adım atılacağına, bebek sahibi olunacağına ve kardeşlerden birinin desteğinin alınacağına işaret eder. Rüyada ceviz kırmak, uğrayacağı haksızlıktan kurtulacağına, adının lekelenmek için kurulmuş kumpaslardan kendini temize çıkaracağına, zararın bir şekilde telafi edileceğine, çalışılan bir işte büyük bir zam alınacağına, masa başı bir işe girilebileceğine, sıkıntılı bir durumdan aile bireylerinin desteğiyle çıkılacağına ve açılan şansın birçok başarı sağlayacağına işaret eder. Rüyada taş ve ceviz kırmak zor bir işin üstesinden gelinmesi sayesinde yüklü miktarda para kazanılacağına, eş, dost ya da akrabalardan biri sayesinde bir zararın telafi edileceğine, tartışmaların sona ereceğine, sağlıklı ve mutlu bir kişi olunacağına, rahat erileceğine işaret eder. Rüyada ceviz kırık yemek dostlara yardım edileceği şeklinde de yorulur. Doğru bir adım atılması sayesinde herkesin takdir ettiği bir kişi olunacağı, zararlı bir alışkanlığın terk edileceği, sıkıntılı bir dönemin sona ereceği, kurulacak bir ortaklığın çok iyi işlere kapı açacağı, eğitim hayatında bırakılan yerden devam edileceği, hayırlı bir birlikteliğe yelkin açılacağı, rakiplerin tekrar yenilgiye uğrayacağı ve yeni bir haneye taşınacağı anlamına gelir. Rüyada ceviz kırıp yiyen birini görmek küçük bir sorunun daha fazla büyümeden sona ereceğine, kazancı artırmak için bazı kararlar alınacağına, ruhsal olarak kötü olunan bir dönemin sona ereceğine, spor yapmaya başlanacağına ve sıkıntıların kısa zaman içinde çözüleceğine işaret eder. Rüyada ceviz dokumak rüyayı gören kişinin yaptığı işte elde ettiği karın katlanarak çoğalacağına meslek hayatında imza ve söz yetkisine sahip kimse konuma gelineceğine, tam birinde verecek kararlarla çalışmaların sürpriz başarılar getireceğine, ilerleyeceğine ve başarılı olacağına, Tayin, atama gibi bir habere, sınavlardan başarı elde etmeye ve iş yerinde beklenmedik güzel görevler alarak daha iyi bir kariyer bulunacağına, maddi manevi olarak yaşanan sorunların kısa süre doğrudan ortadan kalkacağına, sermaye elde edileceğine, rızık bolluğu içinde olmayacağına, kendisine ve ailesine yetecek kadar para sahibi olarak yaşanacağına işaret eder. Rüya'da ceviz ağacı görmek. Bu rüyanın içeriğini en iyi şekilde analiz etmek çok önemlidir. Rüyasında ceviz ağacı gören bir kişinin huysuz bir kişiliği olduğuna, bu açıdan çeşitli zorluklar çektiğine, etrafındaki insanlar ile çeşitli durumlarda anlaşmakta zorluk çektiğine, çeşitli zaman dilimleri içerisinde çeşitli mal kazanımları yapacağına, ancak bu malları kolay bir şekilde elde etmeyeceğine, tam aksine bu malları kazanabilmek için uğraşıp çalışacağına, çeşitli zorluklar olacağına işaret eder. Rüyada cevizin kabuğunu yemek cimri bir adamı gıybet etmeye işaret eder. Rüyada ceviz yediğini görmek para kazanmak demektir ayrı bir yoruma göre. Rüyasında bir ceviz ağacına çıktığını ve en yukarı kadar tırmandığını gören kişi, huysuz asabi birçok şeyden memnun olmayan bir kişiyle kısa süre içerisinde yakın dostluk kuracaktır. Bu durumda kişinin en yakın zaman içerisinde karşısına çıkacak kişiyle samimiyeti ilerlettiği ve aynı zamanda huysuz adama tahammül ederek yakın bir arkadaşlık kuracağı işaret edilir. Rüyada ceviz fidanı görmek hem iş hayatınızda hem de sosyal hayatınızda başarılı bir konuma geleceğinize, itibar sahibi, sözü dinlenen, sözünün kıymeti olan, saygı sahibi biri haline gelip yaşayacağınıza işaret eder. Rüyada ceviz fidanı dikmek iş veya okul hayatınıza kıskanıldığınıza ve sizin arkanızdan yaptığınız işlerle alakalı sürekli konuşulduğuna işaret eder. Rüyada ceviz filkelemek onlarla ortaklık Dostluk kurmaya, kalıcı, yüksek makam sahibi olmaya, başarılar kazanmaya, vuslata ermeye ve gerçek dostlara sahip olmaya, yaşamın sonuna kadar hem özel hem de meslek hayatında hedeflere, hayallere ulaşmaya, sevdiklerinin desteğiyle zorlu her sıkıntının üstesinden gelmeye başarmaya, hayatınızdaki sorunlara daha geniş bir bakış açısıyla bakmaya, ilerleyen dönemler üst bir mevkii terfi etmeye, terfi alınacağına, kısa zamanda tanışılacağı biriyle mutlu bir yuva kuracağına, yani büyük bir ciddiyetle işini yapacağına, ve kazancın, rızkın her zaman yerinde olacağına işaret eder. Başlarına zor bir işin rahatlıkla yerine getirileceğine, dertlerden kurtulacağına ve hayatına yeni insanların gireceğine, gerçek hayatta kişinin düşmanının bilincinde olacağına ve bu kimseye karşı temkinli hareket edeceğine, her daim şükretmeye, saygın birinin ünüyle herkesi kendine hayran eden birinden elde edeceği parayla karlı bir işe girmeye, mutluluğunuza gölge düşmesine, gözyaşı dökmeye, sevdiklerinizi düşünerek hareket etmeye işaret eder. Bir kez senin rüyada ceviz kabuğu görmesi elbiseye işaret edebilir. Bazen ceviz kabuğu görmek, kamile bir kadının çocuğunu düşürmesine işaret edebilir. Ceviz kabuğunu yediğini görmek de cimri bir adamın gıybetini yapmaya işaret eder. Rüyada somun ekmek aldığınızı gördüyseniz, rızkınızın artacağına, dileklerinizin gerçekleşeceğine, çok kısa yollardan istediklerinize ulaşacağınıza, helal lokmalara, inançlı bir insan olduğunuza,